İsnat atı sistemine göre eser türleri, örneklerinin bilgileri bunlara göre nasıl yazılır? Hem bir orada anlattığımız teorik bilginin uygulaması olsun hem de kafamıza daha da iyi yerleşsin diye bunlara bakıyorduk. İsnat kılavuzunda ikinci versiyonun 40 tane farklı kaynak türü var. Geçen hafta bahsetmiştim. İsnat kendi web sayfasına girildiği zaman bu <coughs> isnat eklentisi Zotero eklentisi'nin kopyalandığı yerde hem e, iki tane klawuz var e, isnat sistemi ile ilgili bilgi veren hem de bu klawuzda e, örnek olarak verilmiş olan örneklerin bir anlamda yediği bir şeye yükleyebiliyoruz Zotero'ya ve buradan e, bu her hemen hemen e, buradaki her kaynak türüne örnek verilmiş. Bunların bilgileri Zotero'da nasıl görülür? Bu şekilde görmek mümkün olmaktadır. E, şimdi biz de e, bu hafta, ancak geçen hafta Anscombe diye gelmiştik. Anscombe diye baktığımız zaman e, kitap türünde diğer önceki türlerde olduğu gibi bazı Kaynak türlerinde ne var? Ee, bazı kaynak türlerinde iki tane, yani birden fazla çeşit olmaktadır. Şimdi burada da ansiklopedide de farklı türler var. Birincisi nedir? E, matbu olur. Bir de yazarlı olursa. Matbu ansiklopedi veriflerinde kaynaklar e, ansiklopedi eser türünden Zoteriya işlerken Eser türü olarak burada görüyoruz. ansiklopedi seçiyoruz. E, madde adının başlığını başlık olan yere yazdık. Sonra yazarını yazıyoruz. Yazarı yazarken önce soyadını sonra adını yazıyoruz. Tabi zaten bilgi girme, girme yerinde soyadla ad arasında otomatik bir bürgül var. Yani hangi tarafa tıklarsak oraya bilgiyi yazıyoruz. Ansiklopedi başlığında ansiklopedinin adını yazıyoruz. Sonra cilt 2, cilt sayısı. Evet, cilt sayısı normalde kitaplarda toplam cilt sayısını yazıyorduk. Örneğin 10-15 gibi sadece rakam yazıyoruz. Ansiklopedi de bu yazılmıyor. Orasını boş bırakıyoruz. İki tabii Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi iki cilt değil. Buradaki örnek olarak verilen Ali Mustafa Efendi maddesi ikinci dilde yer alıyormuş. Yayın yerini yazıyoruz. Baskı yani birinci baskı değil de iki, üçüncü baskı gibi bir şey olursa buraya baskıya kaçıncı baskı olduğunu sadece rakamını yazıyoruz. Yani ikinci baskı şekilde yazmıyoruz. Zaten baskı ifadesi burada var. Yayın yerini yazıyoruz. Yayıncı adını yazıyoruz. Tarihini burada dikkat edeceğimiz nedir? Ansiklopedi maddesinde bu dipnot verdiğimiz kaynak olarak kullandığımız madde hangi sayfada başlıyor, hangi sayfada bitiyor. Demek ki 416-417 ne demek? Ali Mustafa Efendi isimli madde, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin, ki buna kısaca DIA denir. İkinci cildinin 416 ve 417. sayfalarında yer alıyormuş. Bu bilgileri daha önce de söylemiştik. Zoterolyo problemlerden en çok dikkat edeceğimiz nedir? Bir eserin künye bilgilerini doğru girmek. Künye bilgilerini doğru girersek ve kullanacağımız e, atıf sisteminin de eklentisini doğru seçersek artık bundan sonra dipnot ekleme ve kaynakçı oluşturma hatasız, sorunsuz bir şekilde yapılır. Şimdi burada buna göre e, Zotero'yu kullanıp da bu bilgiye göre e, bunu dipnot verdiğimiz zaman bu dipnotta nasıl gözükür? Bir de kaynakçada. Burada tabii ilk dipnotla kaynakçadaki yazımı var. İkinci ve sonraki dipnottaki yazımı kısa yazılıyor. Onu artık burada ona örnek vermedik. Yani gerçi o da belki örnek olarak da verilebilir. Evet. Burada demek ki dipnotta bir yazan yerde dipnotta bu nasıl gözükür? Tabu bu isnat sistemine göre. Kaynakçada nasıl gözüküyor? Bunu görüyoruz. Burada neye dikkatimizi çekiyor? Dipnotta yazarın adını düz yazıyoruz. Yani soyadını başa getirmiyoruz. Kaynakçada ise soyad başa geliyor. Arapsan meşhur adını başa getiriyoruz. Ansköbedi maddesi adının çift tırnak içinde yazılıyor ki, bunu biz e, Zotero'ya işlerken böyle bir şey yapmıyoruz. Zotero'da eğer eser türünü ansköbedi maddesi seçersek, başlığa yani madde adının başına ve sonuna çift tırnağı Zotero programı otomatik olarak eklemektedir. Yani Zotero'nun tabii faydalarından birisi ne demişti, daha önce de söyledim. Bir eserin künye bilgiler doğru girilirse. Hangi eklenti seçilirse o eklentinin kurallarına göre artık bunu bitmota ve kaynakçı ekliyor. Bu açıdan araştırmacının işi kolaylaşıyor. Madde adı düz yani eğik italik değil. Anksure adı eğik oluyor. Zotır e, isnats sisteminde kaynak adları kalın, boğtlu yapılmıyor. Düz ama italik oluyor. Burada parantez içerisinde baskı bilgisi var. Sonra da. Yararlarının cilt ve sayfa. kaynakçaya geldiğimiz zaman soyad başa gelmiş. Ee, hatırlatalım. Dipnotta isnat sistemine göre künye bilgilerinin arası virgülle ayrılırken kaynakça da noktayla ayrılıyor. Bak. Akın virgül Ömer Faruk nokta. Ali Mustafa Efendi nokta. Tabii bir e, küme bilgi kümesinin kendi içinde virgül olabiliyor. Mesela soyad arasında e, virgül oluyor ama at soya bittiği zaman ne oluyor oraya şey konuyor. Evet. Başka burada ne dikkatimiz çekiyor? Hatırlamış olalım. Ee, dipnot'ta künye bilgisi parantez arası, şey baskı bilgisi parantez arasında verilirken kaynakçada parantez içerisine alınmıyor. Ee, dipnot'ta ansöyü ödü maddesinin sayfa aralığı, yani ne demek? Maddenin ilk sayfası son sayfası yazılmıyorken kaynakçada yazılıyor. Ee, şimdi burada iki İlk çizgi 416, 417 ne demek? Bu madde ikinci cildin 416 sayfasında başlıyor. 417'in sayfasında bitiyor demektir. Yani e, dipnotta yazılan cilde sayfa numarası ise alınan bilginin yerini gösteriyor. Evet burada yazarı girerken çevirmen, dizi editörü, editör, katkıda bulunan gibi seçenekler var. Demek ki mesela bu ansiklopedi örneğin Arapçadan veya İngilizceden Türkçe çevirmiş bir çevir ansiklopedi olsaydı ne olacaktı? Burada yazardan sonra de çevirmen seçmemiz lazımdı. Dizi editörü daha çok tahkik eden de bunu seçiyoruz. Editör biliyorsunuz Türkçe'de de editör olarak kullanılır. Evet, ikinci ansiklopedi türü, ansiklopedi matbu olur ve yazarsız olur. Bizim birinci türde Farkı neydi? Burada yazarlı demiştik. Eğer ansiklopedide bazen maddelerin yazarı belirtilmeyebilir. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Yazarsız ansiklopedi e, türündeki e, kaynaklar ne olur? Yazar adı silinerek veya da boş bırakılarak kaydedilir. Yani çünkü yazar olmadığı için e, ne yapılmaz? Ne yapılmaz? Evet, burada yazar adı boş bırakılıyor. Mesela temel İslam Ansiklopedisi böyleymiş. Burada arkadaşlar, yazar adı dikkat ederseniz yok. Editörü varmış Ansiklopedinin, O yazılmış. Madde adı felsefe. Evet, bakalım. Bir öncekinden farkı ne arkadaşlar? Tek farkı bir öncekinde bu çift tırnak içinde verilen madde adından önce yazar adı vardı. Burada ise bu yazar adı yok. Tek farkı. Bu bunun dışında bir fark gözükmüyor. Evet arkadaşlar, şimdi yazarsız ansiklopediden bahsediyorduk. Burada bunun bir öncekinden farkı bir tek yazar adı yok. Diğerinde yazar adı vardı bunda. Yazar adı yok. Evet, üçüncü türümüz ansiklopedi web. Yani ne demektir? Ansiklopedinin internet yayınından yararlanıyor. Mesela İSAM, diye ifade ettiğimiz ilk maddede örnek verdiğimiz, bir önceki maddede, Türkiye Diyanet Vakil ansiklopedisinin kendi web sitesinde bunun yayını da var. İsterse araştırmacı web sayfasından girip bu maddelerden yararlanabilmektedir. Şimdi bu ansiklopedin hem matbusu var elimizde hem de internetten nesi var? Yayını var. Demek ki matbusunu kullanırsak yukarıda ansiklopedin mat, matbuğu yazarlığı diye ifade etmiştik. O şekilde göstereceğiz. Webten yararlansak farkını anlamaya çalışalım. Eser türünden ansiroid maddesini seçiyoruz. Tamam. Bunu da seçtik. Başlık yine ansiroid maddesinin adını yazıyoruz başlığa. O da aynı fark yok. Ondan sonra ansiroid başlığına ansiroid adını yazıyoruz. Farkı yok ama burada tek fark ne var? Yukarıda cildi yazmıştık. Bu webten yayınlandığımız zaman cilde bir şey yazmıyoruz. Yukarıda baskı yerini, yayıncısını yazmıştık ondan sonra. Tarihi, tabii yukarıda baskı tarihi vardı. Burada ise internetten yararlandığımız tarihi yazıyoruz. URL kısmı yukarıda boştu bakalım. Gerçi o URL'yi buradan almamışız ama yani o kısım boş. Ama burada ne var? Onu da tabii internet yayını olduğu için URL kısmını da yapmak gerekiyor? ifade etmek gerekiyor. Burada şimdi görseydik onu da görürdük. Yani şu anda o olmadığı için onu göremedik. Urele kısmı. Hocam, e, tüm bunlar isnada göre zaten değil mi hocam? Tabii isnada göre. Hoş bu aslında aynı zamanda Ahmet yani da göre kaynakların yazımını da hatırlamış oluyoruz. Yani çünkü biz neticede şu anda isnat Hı. sistemini kullanıyoruz. Türkiye'de Gerek bizim mensusunda, gerekse, gerek yayıncılar, gerek dergiler artık hemen hemen herkes. Bizat evet. sistemin istediği için buna göre… Bizim üniversitede evet. geçti zaten. Evet. Bizim tabii D.C. Üniversitesi bunu kabul ediyor. Evet. Ama şu ana kadar hatta dergileri geç artık senklozyum ilanları geliyor. Bakıyorum orada bile evet. şey yapılıyor yani. Evet. Bu diyor tebliğ evet. bildiri hazırlayacaklar diyor. Şey yapsın evet. diyor. İsnada göre hocam, dönmez e, olacağız Yani artık isnada evet. sanki her tarafta geçerli. Öyle gözüküyor yani. Tamam evet. Hocam şu e, kaynakça ve bir de dipnot da mı? Yani ikisi mesela. Şimdi ben e, bu bir e, örnek üstteki olarak üstteki dipnot, alttaki kaynakça. Dipnotla dipnot rakamı var ya gözüküyor artık kaynak evet, hocam. yazmadım. E, evet. Kaynakçayı yazdım karışmasın diye ama şimdi aklıma geldi. Olmazsa buna fırsat bulursam bir de ikinci evet. ve sonraki dipnottaki yazımını da eklesem sanki daha iyi olur değil mi yani? Bilemiyorum. Yani daha e, iyi oldu hocam. Bir de şey diyeceğim hocam. Şu an mesela bazı bilgiler giriyorsunuz ya hocam şeye. Mesela diyelim ki eser e, anaskopede web diye girdik mesela eser evet. adı. E, bunu bak, eser TikTok adını bak. Dikkat et veya... burada e, eser eser kimi türünü türü. seçiyorsun? Anaskopede web yok burada bak. Anaskopede maddesi. Evet. Anaskopede maddesi. Ama Şimdi fark şey diyeceğim hocam. Urele kısmına o webden yerden hmm. adresini buraya ekliyorsun. Bir değişik. De Tariğini ekliyorsun buraya. Anladım. Farklı bir Şeyi bir soracağım der. hocam. Evet. Ee, dip, şu an bilgiler giriyoruz ya, hocam. Bunun dip dipnotta veya da bu ayrımı nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Sana hemen göstereyim. Şu anda zaten Word'dayız değil mi? Şuraya. Evet. Şimdi önce Zotero'nun açık olacak. Tamam mı? Evet. Şimdi Word'da Zotero'yla dipnot ve kaynakçı ekleme zaten dersimizin ilerleyen kısmında bunu göreceğiz ayrıntılı. Şimdi sorduğun için şimdi söyleyeyim ben sana. Word'da Zotero'yu kullanarak dipnot ve kaynak ekleyebilmen için önce ne yapman gerekiyor? Şey yapman gerekiyor. Zotero programının açık olması lazım. Yoksa çalışmıyor. Bu, Bu anlaşılır değil mi? Yani Şimdi hem Word hem Zotero açık olacak. Açık olacak. Şimdi ben buraya bilgiyi yazdım. Bak şurada görüyorsunuz. Zotero'yu kurduğun zaman evet. Zotero diye buraya bir eklem ekliyor. Şimdi bak evet. dipnot eklerken Add edit situation'ı tıklayacaksın. et edit Citation demek dipnot ekle veyahut da eklediğin dipnotu düzenle demek. Yani sen bunu hmm. tıklayarak ilk defa dipnot da ekleyebilirsin. Bazen eklediğin dipnot üzerinde daha sonra düzeltme yapman gerekebilir. Ekleme, çıkartma. O zaman da yine bunu tıklayacaksın. Evet, o dipnot. Bu, bu add edit bibliografi de bu kaynakçı ekleme demek. Hmm. Şimdi bir word belgesinde Şimdi ben bak şey ekleyeyim. Şu anda burada hiçbir hatırladığım kadarıyla dipnot vermedim. Şimdi edit bibliografi tıklayayım. Bak, burada bir uyarı verdi. Bak ne diyor? Şu anda Bizim için görünmüyor hocam. Ben de göremedim. Şey diyor, evet. sanki herhalde bir kaynak yok mu artık ne dedi anlayamadım. Şimdi önce bir dipnot, en az bir dipnot eklememiz lazım. Tamam mı Ahmet? Bir Duyuruyor örnek olarak ya? gösterirseniz hocam. Mesela şunu et evet. edit'i tıkladır, Tamam mı? Evet hocam. Şu anda dipnot ekleme çubuğu açıldı. Tamam. Buna biz modern çubuk, kısacık diyebiliriz. Buradan şu Z'nin yanındaki aşağıda üçgen simgesini tıkladığın zaman klasik görünüme geçebilirsin. Buna geçmen zorun değil. Geçmen tavsiye edilir. Mesela buraya ne ekleyeceğim diyelim ki bir eser adı yazacaksın. Örneğin diyeceksin. Tabii. Mesela Müsnet diyeyim. Evet. Bak yazdığım zaman ekranda sanıyorum görüyorsun şu anda değil mi? Şu an sadece Word görünüyor hocam. Zotero gözükmüyor mu? Yok hocam. Zotero, Allah, Allah O zaman ben bir dakika ekran paylaşımını açayım, daha rahat gör. Tamam. Özellikle hocam bu ikisini gösterirseniz tamam, çok iyi olur. Bir dakika, screen dedik. Tamam, şöyle tam ekran yapalım. Veya yargı evet. gelsin, hak etmez. Tamam, şu anda Hı. sanırım görüyorsun değil mi? Evet hocam, iki ekran da görüneyim. Şimdi tamam, şimdi burayı sildim dipnot ekleyeceğim zaman bunu tıkladım. Bak şöyle bir ekran açıldı. Gördün mü şu anda? Evet hocam. Hı -hı. Önce şöyle açılır. Bak bir şey olmaz bunda. Tekrar yapayım. Sen buraya bir harf yazdığın zaman onunla başlayan kaynaklar, senin zotöründe olan kaynaklar otomatik gösterilir. Daha önce yüklediğin. Evet. Tabii seni yüklediğin. Yüklemezsen gelmez buraya. Tabii. Buradan seçebilirsin veya da ikinci yol. Mesela buraya seçtin. Buraya 15. sayfa 15 yazdın. Hopp. Page yani sayfa kendisi ekliyor. Enter'a bastın. Ee, şimdi diyor ki güncellemeken bir hata oluştu diyor. Evet diyelim. Bakalım bir hata oluşmuş. Şimdi bunu bazen bir hata veriyor Ahmet. Bakayım bunu evet. bir kaydedelim. Neden oldu bilemiyorum. Şu anda Zetoromuz açık. Bir daha deneyelim. Tekrar deneyelim. Müsnet dedim. 15 dedim. Bak, 15 yazınca page yani İngilizce servis ekledi. Enter bastım. Bak, şu anda ekledi Ahmet. Gördün mü bak? Şuraya ekledi. Evet. Hı hı. Şimdi. Evet, Hepsinde. Bak sayfayda ekledi. İkinci yok. Tekrar ben diyelim ki ben buraya bir şey eklemek istiyorum. Ahmet. Şimdi buraya tıkladıktan sonra, şunu tıklıyorum. Bak, şimdi buradan klasik görünme geçersen klasik görünümde senin zotarondaki kaynak bak şu anda zotora buraya geldi gördün mü? Evet. Zotonda kaynaklar görüp buradan seçebilirsin. Yani klasikle modernin farkı bu. anladın mı? Değilim. Yani o modern az önce yaptığınız mı hocam? Modern şöyle bir daha bunu yeniden başla Az önce gösterdiniz. Aslında yani. onu artık ben modern veya kısa çubuk derim. Tamam. Bu Bu daha kolay hocam, daha basit. Hangisi? Bu modern olan. Modern basit ama orada işte şöyle bir şey var yalnız, bazen bu klasike girmen lazım. ya yani şöyle, o da basit. Yani buradan şey yaparsın, yani eser adını yazarak bulursun. Mesela ne diyelim ben? Yani klasiğe ihtiyaç niye duyuluyor canım, bu yeterli değil mi? Yani ya yani şöyle, yani. şimdi bu klasikte şöyle bir şey var, kolaylıkla onu yerde anlatacağım. Şimdi bu klasiğe girdiğin zaman, burada eser görüyorsun, bir de çokluk hane getireceğin zaman, Şuradan çoklu kaynak tıklıyorsun. Yani örneğin bir dipnota birden fazla kaynak bekleyebiliyorsun. Buradan eseri seçiyorsun ve buraya aktarıyorsun. Yani onu diğer taraftan Hı. da yapabilirsin ama buradan daha kolay sanki. Gördün mü böyle? Yani bu oraya eklediğimizde ne oluyor hocam? Diğer Şimdi şu anda ekledim. ben dört kaynak çek seçtim. Şu anda ben buna okey dediğim zaman dört tane dipnota kaynak ekleyecek. Yani Hı. birden fazla kaynak seçip eklemiş oluyorsun. Bir bir da mı? Bir dipnota, bir dipnota yani. birden fazla kaynak olabilir. Ee, modernde bunu yapamıyor hocam? Ya yani modernde de yaparsın. Burada biraz daha kolay. Mesela burada sırasını değiştiriyorsun kaynakların tamam mı? Hmm. Ya yani burada biraz daha kolay. Evet. Ondan sonra anlatacağım. Bu sadece şey mi hocam? Yani e, birden fazla şeyi göstereceksek aynı dipnotlar o zaman modernden mı? Modernden de gösterirsin. Oradan da oluyor. Ama buradan gördüğüm kadarıyla daha kolay oluyor. Daha kolay, tamam. Ya burada mesela kaynağın yerini değiştirme falan daha kolay gördüğüm kadarıyla. Bir de burada ön ek, son ek var. Gördün mü? Ya bu evet. Ön ek, son ek demek bazen senin dipnota kaynaktan önce veya sonra açıklama eklemen gerekebilir. Evet. Mesela diyorsun ki bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız, ondan sonra kaynaklara geçeceksin. İşte bu kaynak bilgisinden önce bir açıklama koyman gerekiyorsa Buraya yazacaksınız, <Gülüyor> tamam mı? Daha ayrıntılı bilgi için bakınız. Şimdi onu niye buraya yazıyoruz? Çünkü biz Zotero'yla dipnotları eklediğimiz zaman Zotero haricinde dipnota bir şey eklersek o problem çıkarıyor. Yani Zotero evet. onu ben eklemedin hemen anlıyor, uyarı veriyor. Şimdi bak bunu okey dedim şu anda şeye bakalım. Bak şu anda dipnota bakalım. Bak dipnotta bak gördüm. Dört tane hmm. kaynak ekledi. Evet. Yalnız bizim şey niye gelmedi? Müsnet mı hocam? Hayır o açıklama eklemişti Daha ekleyelim. Bu Hayır. konuda bakınız yani. Hayır onu az önce eklemedik mi? Ekledik. Onu gönderdiniz ama demek ki. Allah bir daha bakalım. Editörü göstereyim. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız dedik. Adına kaynak mı seçmemizi istiyor? Daha bir tane seçelim. Evet. Mesela bu başka bir dipnot olsun. Şu olmaz. Tamam bu eklemiş Ahmet de. Şuraya bir şey gelmiş. Niye yanlış onu anlayamadım. İkincisine bakalım. Ha bu buraya mı tekrar. Oraya eklemiş abi çocuğa. Tamam ya şu başına bir şey gelmiş. Onu niye geldi? Onu Orada e, herhalde belki fare e, evet, olduydı muhtemelen ondan ekleyelim. dolayı hocam. Bir daha ekleyelim. Tabii. Bu kitabın evet. Karşılaştırmak için bakınız. Okey diyelim. Evet şimdi oldu gördün mü Ahmet? Evet. Hmm, Video evet. sonuna diyelim bir şey eklemek istiyoruz. O zaman da yine her şey yapmamız gerekiyor. Son ekle. De yani bu ekstra ya. bir şey eklediğimiz zaman bunu gireceğiz değil mi hocam? Bunu dipnotun Dip başına veya sonuna abi. ek bilgi ekleyecek de o zaman gireceğiz. Ek bilgi. Önek tamam. Önüne, son ekle, sonuna. Dik. Sonuna, dipnotun sonuna. Hı. Mesela bunu da deneyelim. Evet. Diyelim ki bu konuya aşağıda Tekrar değineceğiz. Örneğin şimdi böyle değil mi? Buradan yine kaynak mı seçmemizi istiyor? Öbür e türlü kabul etmiyorsun. Okey diyelim. Ekledi. Bakın. Ha bak şuraya ekledi görüyor musun? Bu konuda evet. Yani bunun için yaptık. Bak şimdi ben sana... Şimdi ben bunu Ahmet şu anda bunu zoteriyle ekledik ya. Şuraya kendin bilgi eklesem, Bakınız desem. Evet. Tamam mı? Şimdi Zotero'da refresh demek, şurayı görüyorsun değil mi? Refresh evet. demek, güncelle demek. Yani sen e, bir bilgi eklersin, çıkarırsın. O son duruma göre dipnotların güncellenmesini istersen bunu tıklıyorsun. Refresh. Şimdi tıklıyorum. Evet, buna uyarı vermedi ilginç. Buna bir şey demedi. Ee, ne yaptı hocam? Biraz Hayır o, işte zaman. o güncelleme yapıyor da. Hmm. Buraya ekleyeyim bakayım. Hmm. Demek ki kendini eklesen ona bir şey demedi ama şuradan bir şey silsem. Bunu silsem bakalım. Bak gördün mü Ahmet? Zoturnum eklediğinle ilgili bir değişiklik yaparsan, diyor ki bak bu alıntıyı zatörü oluşturduktan sonra değiştirmişsiniz. Değişikliklerinizi korumak ve gelecekte güncelleme engellemek ister misiniz diyor. İşte güncelleme demek, yani bu güncellemeyi de biliyorsun musun Şimdi diyelim ki ben buraya tel hüsur edille evet. kavaydi tefid eklemişim yani. Olabilir ki şurada bir iki kelimeyi yanlış yazmış olabilir. Bunu yanlış yazmışsam önce ne yapıyorum? Bunu geliyorum buradan. Bak şu Zotroy'u da görüyorsun değil mi? ekranda şu an? Bak. Evet. Telhuz Edile'yi buldum. Bak burada onun bilgilerinin girildiği yer. Örneğin, buraya diyelim ki şöyle tam ekran yapayım. Şimdi burada hata bir şey yapmışsam mesela diyelim ki ikinci, bunun iki kişi tahliye şey olmuş olmalı. Onu tahkik etmiş olsun. Şöyle dur. ikinci bir, iki bir ekleyelim. Ne diyelim buna da? Winston bilmem artık kafadan atıyoruz ahlacım. Sıkıntı yok. Winston Kingston diyelim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, ne oldu? Ben baktım ki bu Safar'ın telküsüyle lillesini aslında bu tahkik eden için biz elini seçiyoruz. İki kişi tahkik etmiş, ben yanlışlıkla bir kişiyi göstermişim. Şimdi Zotero'yu kullandığımız zaman bir bilgi de eksiklik, yanlışlık varsa ne yapacağız? Önce Zotero'daki o eseri bulup onun bu bilgi kısmından düzelteceğiz. Tamam mı bilgi? Şimdi geldim ben bunu düzelttim şimdi abi? Şimdi bu yaptığım düzeltmenin vorda yansıması için ne yapmam gerekiyor? Refresh demek. Refresh ne demek? bilgiler yeniden kontrol edip güncelle demek. Şimdi bak burada evet. bir tane tahkik eden var değil mi? Görüyorsun. Bak, evet. Biz editörü seçtiğin zaman bunu THK, tahkik eden kısaltması gösteriyor. Şimdi bak ben bu refresh'e bastım. Bak. Editör ikiye çıktı. Görüyor musun? Tahkik eden. O evet. Güncelledi o. Girdim. Şey, refresh'i güncellediği anlayabilirsin. Yani. Evet. Şimdi bu ekleme burada. bunu tabi ben şurayı tabi yanlış olduğu için bunu düzelteyim bak az önce sana bahsettim. isnat ikinci edisyon eserler diye bak İşte bu isnat klasızında e, örneği örnek olarak kullanın eserlerin bilgileri burada yer alıyor buradan bakabilirsin nasıl yazıldı burada biliyorsun eser türü tıkladığın zaman bak ne yapıyor bu eserler eser türüne göre burada sıralanıyor şimdi Kaynakça nasıl oluşturacağız? Diyelim ki Ahmet çalışmamızı yaptık. Ee, dipnotlar eklemesi bitti. Şimdi sıra nereye geldi? Kaynakça, kaynakça. oluşturmaya. Bu en son mu hocam? Kaynakça. E bu, bu, yani yani ya en son yapacaksın. En son yoksa Hayır, her son dipnotdan sonra hemen direkt aynacça atabiliyor mu? Efendim? Yani mesela her dipnotu girdikten sonra direkt kaynakça atabiliyor. Yani şöyle. Yoksa... Direkt değil de şöyle olabilir Ahmet. Şimdi onu da deneyelim şimdi burada. Geldik şimdi kaynakça oluşturmaya. Kaynakça başlığını yazdım. Bu sefer şunu tıklayacağım. Evet. Tıkladım. Bak şu anda ben iki eser ekleyeyim. Şununla buraya geldi. Diyelim ki ben bu kaynakçayı oluşturduktan sonra çalışmama bilgi ekledim değil mi? O zaman ne yapayım? Önce bilgiyi ekleyeyim. Mesela buraya ne olsun? Bir şey yazalım. İslam diyeyim. Neyse herhangi bir şey rastgele yakıyordum şu anda. Şimdi bir kaynak da ekledim mi Ahmet buraya? Bak? Evet. Ekledim. Bak, eklediğim son kaynak Bayram Akdoğan'a ait. Bak, onu da görüyor musun? Otomatik buraya ekledi Ahmet, gördün mü? Eklemesini ee, yapmam ya. gerekirdi. Kaynakçayı tıkladıktan sonra refresh'e basmam gerekirdi. Şunu anlamadım hocam ben hani e, nereden getirdi hocam kaynakçayı yani Şimdi mesela kaynak dip nokta şey i̇şte Zotero'nun bir özelliği bu işte senin kullandığın dip noktaki kaynaklardan otomatik oluşturuyor. Ha, bu oranın özelliği ha. yani dipnotlardan tabi şey sen dip notlarda kullandıklarını zaten kaynakçıya atıyor onu dışında atmıyor atıyor ve şeye göre değil mi İsnada göre notlama vesaire Şimdi mesela, şöyle, hangi eklentiyi seçersen ona göre şu anda ben isnadı ha, seçtim nereden anlatacağım onu anlatayım onu da söyleyeyim bak dokumen referansans başlıyor evet. görüyor musun bak. evet bunu tıklıyorsun bak şu anda benim seçmiş olduğum Tabii. stil burada gözüküyor isnat. Ha, evet. buradan farklı stiller istiyorsan seçebilirsin bak örneğin ben neyi seçeyim APA'yı seçeyim. Okey dedim. Şimdi ben farklı stili seçtim Mahmut. Bak benim görüyor musun? Evet. değişti görüyor musun? Değişti. Evet. Otomatik değişti. Ama bizim için İstinad önemli yani bundan sonra. İstinad önemli hayır. Bunun şimdi faydası şu anlık. Sen diyelim ki tezin İstinad'a göre yazdın. Evet. Bir yayın evine bastırmaya gittin. Adam belki ben APA'ya göre istedim. APA'nın kuralları farklı. Eğer sen bunu zotero ile yazmışsan ek bir iş yapmışsın. Sadece, Sadece Word'u zotero açıyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Tabii. Buradan stili istediği stili seçiyorsun otomatik değiştiriyor. Evet. Yani şu anda bu isnatta 10 binden fazla stil var. Eğer sen Word'da zotero'yu kullanarak gitnot ekler kaynakçı oluşturursan hangi stili seçersen otomatik ona dönüştürüyor. Okey diyeyim, bizim tekrar bak isnat sistemine döndü. Hmm, anlaşıldı tamam. hocam. Şimdi ben tersini söyleyeyim. E, Telküsü edildiğinin aslında bir tahkik edeni varmış. Ben yanlışla ikinci girdi. Ne önce denemek için? Geldim evet. buraya. Önce Zotora'dan. Bütün bilgiyi buradan düzeltiyorum. Şuradan eksiği tıklarsam bu satırı siler. Sildi. Tamam. Şimdi buradan yansıması için ne yapmam gerekiyor? refresh refresh tıkladım tabi mark gitti. Tahkik eden Hı. tek elüştü. Yani Zotero ile orantılı bir şekilde düzeltebiliriz. Tabii zaten Zotero'da. Peki yapabilirken güncelleme. Çalışalım. Oradan alıyor bilgiyi. Tabii tabii. Tamam mı? Tabii yani. Yani şu anda da anlaşıldı güzel, hocam. Efendim? E, hem dipnot hocam da kaynak hocam anlaşıldı. Çok kolay. Yani iş çok kolay. Evet. Bir de burada annlık situation var. Bu nedir? Anlık demek şu anlık. Şu anda bak Zotero ile irtibatlı olarak dipnot eklemişsen dipnot tıkladığın zaman şu kahverengi döner. Görüyor musun ekran? Evet. Bu bu dipnotun Zotero ile irtibatlı olduğunu gösteriyor. Eğer sen Zotero ile güncelleme yaptığın zaman buradaki bir şeye dokunmasını istiyorsan genelde bu tavsiye edilmez. O zaman ne yapman lazım? Bunun Unleague situation demen lazım. Yani bunun Zotero ile irtibatını kesit tıklamanın lazım. Ee, bunu tam anlamadım hocam. Tekrar şimdi, söylerseniz. Şimdi bak, ben diyelim ki buraya bir kendim bir şey yapacağım. Bir şey eklemek istedim. Bak, ekledim. Tamam mı abi? Evet. Refresh yaptım. Zotero diyor ki, benden habersiz buraya ekleme yaptım diyor. Hı. Ama diyor sen bu ekleme de ısrarlıysan diyor şey yap diyor. Evet tıklamalı. Evet'i tıklayabiliyorsun. Yani evet tıkladığın zaman bunun irtibatını kesiyorum buna. veya da şöyle diyeyim ben sana. Dur bir daha. Dur şuraya gelelim. Tamam. Şimdi refresh dedim. Uyarı verdi mi? Verdi. Hayır dedim. Dur bakalım geriye gel. Şimdi bunu anlik yaptım. Bak diyor ki alan koldan silinmedi. Evet. Yani bu dipnotun ile irtibazını kesmek istiyorsan bunu tıklaman lazım. Artık ben bunu güncelleyemem diyor. Hmm. Bu nerede işine yarar Ahmet? Sen diyelim ki Zotoro'ya elle bir şeyler eklemen gerekli. Yani programla bunu yapamadın. Bu normalde tercih Tamam. Ediyoruz. Bunu en evet. son yaparsın. Daha sonra Zotero bunu bozmasın diyorsan o zaman anliki tıklarsın ama bunu yaptığın zaman artık ile bunun irtibatını kestiğin için Zotero'nun otomatik güncelleme seçeneklerinden yararlanamazsın. Bence bunu ya son çare olarak düşünmek lazım ya da hiç yapmamak lazım. Çok ihtiyaç oluyor mu hocam sizce? Ya buna ya dediğim gibi mesela ne, nerede ihtiyaç olur? Zotero'da bir işlem yapamazsın, yapman gereken bir şeyi. Elle eklemek zorunda kalsan olabilir. Ama o durumda bile bence anlık yapmadan en son elle değişikliği yapmak lazım. Yine bu irtibatlı kalsa bence iyi oluyor. Benim ben olsam onu tercih ederim. Yani bunu hiç kullanmadan... Bence bu bunu hiç kullanmamak lazım. Veyahut da çok zorunlu bir, kalınca kullanmak lazım. İrtibatlı halinde daha mı olsun Zotero ile? Birisi olarak... Düzeltelim anını yapalım. Şimdi bir bireysen nasıl düzelteceksin? En son makalene, tezine en son şekli i̇şte. verirsin. Gelirsin evet. buraya. El eklersin. Çünkü sen refresh'e basmadıkça o kontrol yapmıyor zaten. Evet. Ona basmayız. Basmazsın evet. En son böyle He, Yazacağımızı yazarız. O şekilde bırakırız yani. En Şartın. son o şekilde olabilir. Bu, bu yöntem daha iyi hocam. Diğeriyle lazım. Çünkü diğerinin Hadi. dönüşü yok. Pişman olursan bir şey yapamazsın. Tabii. Bir şey, bir şey soracağım da hocam hani e, tekrar mahiyetinde olacak belki. Bizim hocam mesela tez veya makale yazacağımız zaman e, elimizdeki bütün kaynakçıları e, diyelim ki eserdir, ansiklopedi matlasıdır vesaire. onları Zotero'ya yükledik. Tamam. E, en sonunda işte kullandığımız kitap diyelim ki dipnotta vermemiz gerekiyor. Dipnotta verdik. E, bütün kitaplar işte kullandığımız kitapları. Daha sonra da en sonunda kaynakçamızı bu şekilde sizin gösterdiğiniz şekilde oluşturduk yani. Tamam. Bu şekilde yani Zotero ile bizim işimiz bu değil mi hocam? Asıl maksat yani. Şu anda Zotero ile işin bu evet. Ama Eyvallah. Zotero'da bunun dışında da ilave özellikler var. Ne var? Sen bu kaynağı yarın başka bir çalışmanda da kullansan sen da hazır bekliyor. O duruyor tabii. Duruyor. Artık Zotoro'da kaynaklarını böyle burada alt klasörler açıp orada mesela yüksek lisans tezin deyip kaynaklarını da toplayabilirsin. Hazır Seni yani. Toplayabilirsin istiyorsan. Evet. Hı -hı. Kaynaklarını tabii yani Zotoro'nun şöyle diyelim yani bunu zaten elimizden geliş anlatmaya çalışacağız. Zotora sadece dipnot ekleme, kaynakçı oluşturma değil, bir kaynakların yönetim programıdır. Yani kaynakları kitabla konuşturma, evet. Yani. PDF'lerini ekleyebilirsin, itibatlandırabilirsin gibi, gibi, gibi not ekleyebilirsin. Evet. Bu tür özellikler var ama bunları e, kullanmak istemiyorsan, sadece bunu evet. kullanıyorsan, en azından Aynen. tezin açısından tabii onunla işin bitiyor. Ha, nerede işin düşer? Az önce söyledim. Sen tezini isnada göre yazdın. Örneğin farz-ı muhal denir ya, tam teslim edeceksin. Dijde Üniversitesi dedi ki ben isnaktan vazgeçtim. Afaya göre yani. yapacaksın. Hı -hı. O zaman az önce söylediğim gibi bu otomatik bir işlemlerle çevirebilirsin. Aynen. Bir de burada ne var ama Şimdi bak şu kaynakçada Ebu İshak, İbrahim Eczahip, Es-Tire Saf var. Şimdi bu S -tak, el takıları başta yazılmadığı için burada kalmış. Sen bunu en son burada es gözükmesin istiyorsan en son şöyle elle silebilirsin çıktı ama dün Hani hmm. göze hoş gelsin diye. Tamam. Mı? Sen refresh yapmayınca buna bir uyarı vermez ama refresh yaparsan mutlaka bak şimdi uyarı verecek görüyor musun? Uyarı. Veriyor. Evet. Ee, bir şey daha soracağım hocam. Bu e, eser bilgileri girerken hocam. Evet. Yani işte e, bir eser girdik diyelim ki, şu kitap, yazarı şu, işte baskısı Tabii eser bilmesi girerken, burada... bak şurada tekrar söyleyeyim, burada en büyük birinci evet. kritik nokta, eser türünü doğru seçeceksin. Evet. Yani ki, kitap mı giriyorsun, kitap bölümü mü giriyorsun, Tabii. efendim ansiyonu maddesini, bilimsel dergi, neyse onu doğru seçeceksin, evet. Bunu... Ee, girmemiz yeterli zaten değil mi hocam? Çünkü i̇şte zaten ama doğru girerli, bu ispat ismat zaten ona göre ayarlayacağım. Seçersen ona göre ayarlayacağım. Bu islahatın evet. kurallarına göre ayarlıyor. Senin fazla bir kural kontrolü yapmana gerek yok. Gerek yok. Sadece ama oradaki şey, bilgilere girmemiz yeterli. İşte buraya doğru girmem lazım. Örneğin sen şimdi kitap dedin. Kitap koyalım. örneğin cilt sayısını yanlış yazarsan, yazar adını yanlış yazarsan ama ne olur? Yine burada düzeltebiliyorsun. Onla bir söyledim ya. Yani. Anlaşıldı hocam. Tamam. Düzelttiğin zaman refresh yani. Yaptığın, yani bunun bir güzelliği de şu. Bir bilgideki eksikliği, yanlışlığı Zotero'da düzeltiyorsun ana yerden. Vort'ta evet. gelip Refresh yapınca o düzeltmeye göre Word da kendi içinde düzeltiyor. Düzeltiyor evet. Evet. Bu hmm. faydası var. Anlaşıldı. Tek yapmamız gereken hocam bütün kaynakları yüklemek tamam, daha yüklemek. sonra da, e, Zotero'da onları göstermek. Dipnotta veya kaynakçta. Işte. Evet, Anlaşıldı hocam. yapman gereken bu. Doğru söylüyorsun. Tamam. Evet. Şimdi bu başka Hocam bir abi. tavsiyem olacak hocam dersi bu şekilde işlemeniz mümkün mü hocam? Hem Zotero hem Word açık olursa daha istifade tamam, oluruz. Bir dakika Evet, Zotero'da mı açık olsun dedin Ahmet? E, evet hocam. ikisi de açık olursa daha istifade tamam. Yani direkt hocam e, Zotero'da gösterince daha kalıcı oluyor. Yani, yani şöyle sadece... şimdi Zotero'dan gösteremem çünkü şu diplomat eklemeyi buradan yapmak lazım. Tabii onlara gerek yok hocam. Yok şu anki şeyde gerek yok hocam. Tamam şu anda bunu bu diplomat ka kaynakçı ile ilgili soracağım var mı? Yok hocam. Bunu silelim. Evet şimdi sözlük türünü eklediğimiz zaman Zaten burada sözlük girdisi diye bak tür var. Burada onu görüyorsun. Buradan bunu seçeceksin. Hatta şuradan görelim. Şimdi sözlükte de şeyler var. Bir Arap harfi bir sözlük kullanacağız değil mi? Bilayat alanında geçerli. Şimdi eser türünden ne yapacağız? Buradan geleceğiz. diye bir yeni sıfırdan bir sözlük giriyoruz değil mi? Önce bu yan taraftan bunu nereye ekleyeceğimiz seçeceğiz. Örneğin diyelim ki sen seminer yapıyorsun şu anda? Seminerin örneğimiz Örnek. Çünkü buradan hangisini tıklarsan ekleyeceğin eseri onun içine ekliyor. Bu püf nokta anlaşıldı mı? Evet hocam. Sen buradan derme deniyor bunun yani alt klasör demek. Derme nasıl oluşturuyordun? Üstte hocam şey var. var klasördürsü aynen orası. Aynen. Buraya bir isim veriyor. Tamam. Demek ki sözlük bilgisi girerken buradan Bak şurada 3-4 tane burada var. Buraya geliyorsun. Sözlük girdisi diyorsun. Sonra da işte buradaki bilgileri doldurmak gerekiyor. İşte bilgiler neler var? Ee, başlık kısmını bak. Sözlükte boş bırakıyorsun. Tamam mı? Başlık kısmını boş bırakıyorsun. Sonra yazarı yazıyorsun. Ondan sonra sözlük başlığına sözlüğün adını yazıyorsun. Şurada bak sözlük başlıyor. Şimdi burada e, yayın yeri yazılmış. Eğer iki yer oluyor bazen Arapça kitaplarda. Bu da onun için Kahire Tire Beyrüt yazılmış. Yayıncı adı yokmuş, o yok yazılmış. Evet, ilave kısmına da Date 1364-1945 yazılmış. Niye acaba buraya yazılmış? Bunu hatırladı mı da önce söylemiştik? Hocam e, yani şöyle Zotero'da direkt e, bir baskı tarihini Hicri, Miladi beraber veremiyorsun. Eğer onu beraber vermek istiyorsan ilave kısmına date iki noktadan sonra çift tırnak içerisinde Hicri ve Milad tarih eklersen o zaman e, kitabın baskı tarihini dipnot ve kaynakçaya bu şekilde ekliyor. Yani baskı tarihini Hicri Miladi girebilmek için bu gerekli. Yani üstte yok mu hocam? Girebileceğimiz baskı tarihi? Şimdi burada var ama buraya bu şekilde yazsam bile ilk tarihi gösteriyor. Dipnotta ikinci tarihi göstermiyor. Ha, o da öyle bir sıkıntı olduğundan dolayı ilave kısmına. Şimdi ekleyeyim. şöyle diyelim Zotero'da eğer bizim istediğimiz seçenekler şunlarda yapılamıyorsa işte evet. onun bir kısmını ilave kısmına koduyla yazarak tabi kodunu kafamızdan değil de işte bu kılavuzdaki açıklamaya göre bakıyorlar oradan olan yani. Isnat kılavuzunda açıklamadılar. Evet. Diyor ki hicri Tarihi gösterilmesi için diyor, ilave kısmına da iki noktadan sonra işte Hicri-Miral Tarihi yazacaksındır evet. Yeri geldikçe bunu göreceğiz Ahmet, tamam mı? Evet. Şimdi burada e, cilt kısmı yazılmamış gördüğün gibi, sayfa yazılmamış. <gülüyor> burada cilt yazılmış, data yazılmış. Şimdi bunu verdiğimiz zaman nasıl veriyoruz? Muhammed Fatih Abdülbaki el-Mocen bu-Fehriz, el-Fazul-Kur'an-ı Kerim. İşte bak 1364-1945. Ecel. Şimdi bak şu bilgiyi elle ekliyoruz. Tamam Muhammed. Ansiklopedi maddesiyle sözlük maddesi arasındaki bir fark. Yukarı ki ansiklopedi maddesinden inilmiştik. Ansiklopedi madde adlarını da işliyorduk. Ama sözlükte ise bu şey boş bırakıyoruz. Yani bunda boş bırakmışız birinci alternatifte, ikinci de yazmışız. Şimdi bunun farkı nedir? Yani bir eseri girerken başlık kısmını boş bırakırsan, yani e, madde adını yazsan ne olur, yazmasan ne olur? Fark şurada ortaya çıkar. E, eğer bir eserdeki bir ansiklopedi diyelim ki El-Mucev-Nufehres'ten 10 tane maddeye baktın tezinde. Eğer başlıkları yazarak girersen, her bir başlık için ayrı bir e, kayıt açman lazım. Bu dediğim anlaşıldı mı acaba? Tekrar söyler misiniz hocam? Şimdi bu genel bir kural var. Diyelim ki El Mucev Müferrest'ten sen beş tane sözlü kelimeye baktın. Bunu Zoteri'ye önce bilgisini girmen gerekmiyor mu? Tabii. Girmen gerekiyor. Şimdi bilgisini girerken eğer madde adını şu ikinci örnekte olduğu gibi yazarsan tamam bunu direkt gösterir. Ama sen El Mujamüfesas'ın ecele ecele maddesine baktın. Daha sonra da Kesera maddesine baksan, ne yapman lazım? O zaman onu da ayrı bir bilgi olarak girmen lazım kaynakçaya. Onlara gireceğiz bu. Şimdi şöyle yapacaksın. Şimdi ben dur şunu bulayım ben. İstinat klausuna geleyim. Ecel yazsam buna bakalım bulacak mı? Bak buldum. Şimdi ben bu ecel maddesi ya. Şimdi ben burada diye bir ikinci bir madde kullanacaksam şöyle yapıyorsun Ahmet. Farenin sağını tıklıyorsun. Eseri çoğalt diyorsun. Gördün mü bak. Dedi, bak. Evet. Eseri çoğalt dedim. Bunun faydası şu aynı eserin kopyasını oluşturuyor. Bu bizim ne işimize yarayacak? Burada örneğin adı aynı olduğu için değişmiş. Şuraya mesela madde adını değiştireceğiz. Mesela buraya diyelim Keser ayar. Tamam? Cildi değişebilir. Buna örneğin 1. cilt olsun bizimki. Tamam. Şimdi ne oldu? Artık sen şeyi kullanarak Keser maddesine de ne yapabilirsin? Atıf yapabilirsin. Ama bu durumda ne oluyor dikkat edersen? Bizim kaynak listemizde her bir madde için yeni bir üyye bilgisi girdiğimiz için eser sayısı çoğalmış oluyor. Evet. Eğer ee, bunu yapmaz da şu kısmı boş bırakır, bunu elle girersen dipnot eklerken o zaman ne olur? Bir eseri bir defa kaydedersin. Yani bu listede fazla gözükmez. Artık bu senin tercihine kalmış. Yani bunu çoğaltmamızın sebebi neydi hocam? Çoğaltma çünkü her madde için ayrı bir kayıt açacaksan, çoğaltmazsan bütün bu yazar adını baskı yerini falan elle girmen lazım tekrar. Ha. O zaman buraya gelcektin, altyazıyı sözlük girdisin, tıklayacaksın, buraya sürekli yeni bir tane giriyorsun, ondan hayır. kurtulmak için yaptık yani. Ha. Onu yapmamak için sadece e, madde ismine değiş. Sadece madde mi? adını bir de cilt şeyi ekliyoruz. Konum değişti yani. Ha tamam anlaşıldı. Şimdi bu, bu sadece sözlük için mi? Efendim? Sadece sözlük için. Hayır, bu sadece hepsi sözlük için, için öğrenilir. Hepsi için geçerli. Örneğin diyelim ki Serhassin'in mepsutu 30 cilt. Evet. Şimdi sen bunu e, çalışmanda kullanıyorsun. Şimdi senin önünde iki alternatif var. Ahmet. Bir, kullandığın her cildin bilgisini ayrı gireceksin. Şimdi, ya da çoğaltacağız. Efendim, bu nasıl... Yani ya ayrı ayrı gireceğiz ya da... Hayır. E, Hayır, ayrı şöyle mı? ayrı ayrı girmeye karar vermişsen, ilk cildi girdikten sonra sağ tıklayıp çoğalt diyeceksin, orada ne değişir? Cildin sayısı değişir. Onu yazacaksın sadece. Biz mesela hocam mevcuttan yola çıkarsa, evet. 30 cildi böyle ayrı ayrı 1, 2, 3, 4 diye girmemiz mi gerekiyor? Ben işte girebilirsin, ben tavsiye etmiyorum. Yani sadece şey hocam e, çoğaltıp hepsini çoğaltıp Hayır, çoğaltmayı, da çoğaltmayı da tavsiye etmiyorum. Nasıl ediyorum. olacak hocam? Sen mepsutu giderken cilt sayısını gir, cilt, cilt rak şurayı boş bırakacaksın. Tamam Ha şeyde böyle kaynakça Şöyle bak şimdi buraya tutarak. geldim. Şunu biraz büyüteyim rahat verelim. Mesela tamam. dedik ki şu anda mefsut kitap değil mi şimdi gelelim buraya. Evet. Kitap. Başlık Kitabın adı El Mefsud, değil mi? Geldi. Evet. Yazarın soyadı nispeti Sarası. Maksatın Sarası burada geçti. Görüyorsun. Şem Süleyman Muhiddin da geldi. Tamam. tamam. Cilt sayısı cildini Boş cilt bırak. sayısı 30. Bunu yazıyorum. Bunda sorun yok, tamam mı? Ha, cilt sayısı tamam. Bunda sıkıntı yok. Baskısı yeri diyelim ki olsun, neresi olsun Beyrut olsun örnek. Yayıncısı da işte tamam. kim olsun Ahsen olsun. Tarihi okay. 1999 olsun. Tamam Evet. Şimdi bunu bu şekilde girdiğim zaman, bak buraya Mepsut diye geldi. Şimdi ben bunu girdiğim tamam. zaman neyi girmedim? Bir tek cilt rakamını girmedim. Evet. Onu da Tabii. nasıl yazacağım? E, dipnot eklerken elle yazacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi size göstereyim. Geldim buraya. Bilgiyi yazdım. Tamam. Et station ekledim. Buraya Mepsut yazdım. Mepsut. Bak geldi görüyor musun mecburt? Geçin başka birusun. Evet. Bizim girdiğimiz önemli değil işte. hocam olsun önemli değil. De bizim girdiğimiz olsun ki tam şu olması lazım. Tamam evet. Yani. O, hocam doğru. Ah, sen yazdın bak tamam. Şimdi buraya 11 Yok bu olmadı. Şimdi bir daha yapalım. Klasik görünme geçelim. Buraya geldim. Bak buraya Mesela bunu 7. cildini mi kullandım? 7 çarpı 415. Ciltle sayfa elle yazacağım bak. Okey dedim. Bak buraya ekle diyor muyuz? 4. 7. cilt 415. sayfa. Yani eserlerde benim tavsiye ettiğim cilt kısmı boş bırakmak. Tabi. Bunu elle yazma çünkü çok vakit alıyor gördüğün gibi yani. bir Yok yok hocam artık. Aynen öyle. Ha. Şimdi bunu böyle Direkt... yapmazsam ne olur? Düşün. Mevsut'tan 30 tane olacak aşağıda o. Tabii. Ha diyelim ki onu yapmak istedim. O zaman ne yapacaksın? Ben onu da söyleyeyim. Bu birinci cilt olsun. Önemli. Buna birinci cilt dedin ya. Evet. Birinci cilt dedim. Şimdi buraya bir yazdığın zaman Zotero'da artık cilt rakamını yazmana gerek kalmıyor. Şimdi bunu da göstereyim. Önce bunu silelim. Şimdi cildi işledik ya buraya Ahmet. Ekleye evet. geldim. Mefsut dedim buraya sayfa numarası yazmam yeterli. O biri kendisi artık ekliyor. Gördün mü bak biri 55 dedi. Oraya cildi girdiğinizden dolayı. Eğer cildi girersem artık burada yazmıyorum. Yazarsan şöyle yazar Bu Ahmet. Bir slaş bir Şöyle yapar. Yanlışlık oluyor. Yanlış girer. En iyisi hocam sizin gösterdiniz. cilde girmeyi. Diyelim en iyisi bu. Ama sen diyelim ki, bunu yapmak istedin. O zaman birinin cildi girdin ya Ahmet. Geleceksin. Eseri çoğalt Çoğaltın. Buradan bir tekneyi değiştireceksin. İki ise ikinci yazacaksın. Gerisi aynı. Yani. O zaman böyle 30 cilt. böyle gitmeniz gerekir. Gördüğünüz gibi gerek. aşağı aşağı gitmek var. Şu anda iki He, tane 30 oldu. cilt olacak. Tabii bir gerek. tane de eklesem olacak. 3 olur. Ama Aynen. bence buna gerek yok. Çok çoğalır yani eser şeyler. Hiç gerek yok. Aynen hocam. Yani. Hiç gerek yok. Sizin gösterdiğiniz zaman, yöntem daha pratik hocam. Daha pratik. Çünkü zorluk yok yani. Şimdi zaten... Amacımız da aslında yok. hocam daha pratik olmak. Daha zaman kaybetmeden. Tabii, tabii. Aynen. Ne yapıyor Ahmet Dönüye Yeşil olan? Şurayı görüyor musun? Hocam o e, zannedersem şey yapıyor. E, kitapları güncelliyor. Değil hocam, mi? Biraz daha açıklanabilmek istiyorsun. Hocam şöyle Şimdi burada yani bir eşitleme ayarından bizim, bahsettik değil mi Ahmetimiz? Eşitleme. Evet. Ne evet. demek eşitleme? Hocam eşitleme e, Word Wordle girdiğimiz miydi? Tamam hocam hatırlayamadım. Bir eşitleme yani. şu Yanlış Ahmet. Olmasın. Biz hatırlarsan Zotoryu kullanırken Zotoro sitesine gidip ücretsiz bir üyelik hesabı açıyorduk. Evet hocam, evet, anlaşıldı. Orada tamam. bizim bir kullanıcı adımız oluyor, bir şifremiz oluyor. Evet, gruplara giriyorduk vesaire. Gruplara grup giriyorduk çıkıyorduk. falan vesaire. Tabii, ha, tabii. bize faydası neydi? Biz Oradaki hocam, e, gruplardan istifade etmek. Ha, ediyorduk şimdi. Anlardan. Şimdi üyelik hesabı kurmamızın bize ek bir faydası şu. Şu anda ben bilgisayarda çalışıyorum değil mi yani? İnternette değil. Evet. Tabii. Eğer ben bu Zotero'yı kurduktan sonra düzenle tercihleri tıklayıp, şu üstte eşitliğe tıklayıp, bak ah şuraya evet. ben girmişim kullanıcı adına. Tabii, tabii. Yoksa yani. buraya kullanıcı adını, şifreni girdikten sonra eşitliği kur dediğin zaman, bu yeşil demek benim şu anda bilgisayardaki yaptığım bilgilerle evet. zotora sayfasındaki üyelik bilgilerimde olan e, künye bilgilerini eşitliği bilgirmek anlaşıldı mı acaba? Bunu tekrar e, söyleyebilir misiniz hocam? Bir daha söyleyeyim. Şimdi Zotora'dan üyelik hesabı açıyoruz ücretsiz. Evet. Üyelik hesabımıza az önce söylediğim gibi düzenle tercihler eşitliğe girdiğimiz zaman bizim bilgisayarda yapmış olduğumuz eklediğimiz bilgileri işte şu yeşil dönem simge demek benim o hesabımı aktarıyor demek. Orada bir yediğini tutuyor ya. Yani. O buradaki e, künye bilgileri o hesapta yani. Biz nereye gidersek bilgisayarımız atalım. yanımızda değil. O hesaba girerek bu bilgileri ulaşabiliyoruz. Tabii diyelim ki bunun faydası ne olur? Senin bilgisayarın bozulur, format atarsın. Yarın yanında değil Bilgisayarın veya. yanında olmaz ama o bilgilere ulaşman gerekir. Tek yapman gereken nedir? E, bu kullanıcı adı ve şifreni biliyorsan, hangi bilgisayarda e, Zotorya onu tanıtır da internet varsa, Tabii. şu eşitleme yaparsan, Oradaki bilgiler otomatik buraya gelir. Gelir. Tabii Zotero'da yüklü olması lazım. Başka türlü gelmez yani. Oraya yüklememiz gerekir. Zotero hesabında varsa, hesabında nasıl olur? İşte sen böyle çalışırken internetin olur da oraya aktarsın olur yani. Ya şöyle, şunu demek istedim hocam. Diyelim ki bizim bilgisayarımız yanımızda değil, biz başka bir memlekete gittik. Orada Zotero'ya ulaşmamız gerekiyor. Bizim de hesabımız var. Tamam. Zotero bilgisayarda da yüklü değil diyelim ki. Ozmor tamam. ulaşamayız değil mi? Zotero'yı yükleyelim. Ulaşırsan internetten ulaş hesap... ama bilgisayarda kullanamaz. Ha bilgisayarda kullanmak için. Tamam ulaşıyorsun bak şimdi yapayım ben. Şimdi Zotero'ya gireriz. Ha Zotero'yı yükleriz. Ondan sonra hesaba hesaba gireriz. tabii Zotero'ya şöyle yaparsın. Onu her zaman ulaşırsın. Bak şu anda ben giriş yapmışım buraya tamam mı? Bak, şu anda giriş yapmamış olsaydım şöyle light old diyeyim. Şimdi şuradan login'i tıklıyorsun yani giriş yap demek. Buraya tamam. e, kullanıcı adı ve mailini gir diyor. Atas diyelim. Tabii ben şu anda şifremi hatırlamıyorum da. O zaman ben şu şeyden gideyim. Oradan göstereyim. Yani şunu demek istiyorum hocam bilgisayara yani girmeden direkt, direkt internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Şu şey, bilgiler var ya. Evet. Kitaplar var, bu şeyler var. Tamam. Var. Hep, tamam. hepsinin yediği benim hesabımda var. İşte şimdi göstereceğim. Mesela. Tamam hocam. Şimdi ben bak oraya gireyim. Geldim. Bak şu üyelik adımı tıkladım. Tamam. My Profile diyeyim. Bak burada library diyor. Gördün mü Ahmet? Evet. Tıkladım. Bak. Bak. Hmm. Aynı bak buradakilerin aynısı orada var. Görüyor musun? Bak deneme, denemeler, eser. Şeye isra, gerek yok o zaman serimer, hocam. Zoteri bak, yüklemeye diyorum, gerek, gerek yok kısacası. Efendim? Tamam. Gerek yok o zaman. Yani dedim zoteri yüklemeye gerek yok bilgisayara. Hayır. Bu şekilde uğraşabiliriz. gerek yok derken şöyle. Bu burada var. Ama sen bu eseri örneğin dipnotu eklemek istiyorsan zoteri kullanarak tabii zoteri kullanman lazım. Ha, yani eğer ben kullo, e, ya şuradan onu ekleyemezsin için, böyle otomatik olarak. He, tamam. Sadece ulaşıyorsun. Ama o ne olur. Bu programı Ahmet geliştirirler de adam derse hiç bilgisayara kurmana gerek yok. Hani üyelik hesabına giriş yap. Buradan bir gün bir şey verirseniz. O zaman verirsen, daha güzel olur. Tabii. Böyle bir şey olursa o zaman hiç ona gerek kalmaz doğru oluyor. Yani. Aynen. Aynen tamam. öyle. Ben öyle zannettim hocam. Hani hiç kurmadan yok. bu şekilde ulaşılabiliyorsa. Yok, şu anda tamam. buradan ekleyemesin Sadece burada künye bilgilerinin yediğini tutuyorsun. O da bir çok işimize yaramaz sanki hocam. Hani yaramaz eğer kullanmamız gerekiyorsa. Direkt... Bunlar hiç olmazsa e, zotorayı kursan bunlar gelmezse ne yapacaksın? Bütün girdiğin bilgiler yerine girmen lazım. Yok şunu demek istedim hocam. Yani eğer ben diyelim ki bir şey yazıyorum. E, bu şekilde benim girmem bir şey ifade etmez. Yani zotorayı kurup o şekilde hesabım. Tabii kurmadan dipnot ekleyemezsin. Doğru. Ha, onu demek istedim hocam. Ama ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki sen yüksek evet. insan tezini yazdın. 150 kaynak evet. kullandın. Allah korusun. Tamam. E, bilgisayara format atman gerektiğin Zoteri'deki kaynaklarında yediğini almadın. Üyelik hesabına da atmadın. Sen şimdi e kursan bile o bilgiler nasıl gelecek sana? Gelmez. Tabii, hesap şöyle yok. gelir. Bak, bir yolu var. Şimdi Zoteri Word elinde duruyorsa Word belgesi oradan getirebiliyorsunuz. Dolaylı yolu var. Ama bu Word Hı. elinde olması lazım. En iyisi hesabı hocam. En, en iyisi hesabı. Nasıl ücretsiz. Yani her halükarda ulaşılır. Onun bir hediye olur. oluyor tamam mı Ahmet? Tabi. Ama Tabii. şunu da ben belki daha sonra da söylerim. Ee... Evet şimdi Burada, şunu da söyleyeyim, dosyaya geliyorsun Ahmet, burada tamam mı? Bak içi aktar var, dışı aktar var. Görüyor musun? Evet. İçi aktar demek, daha önce Zotor'daki eserlerin yediği alınmış o yedek dosyayı geri yükle demek. Dışı aktar demek, işte şu anda senin Zotor'un yediğini alınmak. Tamam mı? Bunu tıklıyorsun. Ok, diyorsun. Bak nereye bunu alayım diyor. Bak kitaplıyım. Yedek diyeyim, örneğin. Bunun nereye alacağım? Herhangi bir dosyaya mı alacağım? Hayır şöyle bak, Bir dosya içinde o yedekler tutacak bu. Bu şey künye bilgilerine mi? Künye bilgilerine, evet. Hayır istersen şey de var. Bak bunu kaydettim. Bak şu anda eserler dışarı aktar diyor. Ha. Şimdi bak senin dediğin şöyle. Eserler dışarı aktar dediğin zaman bak notlarının külleleri ekli, notları, dosyaları, kısaltmaları da aktarması istiyorsan onlar seçmen lazım. Hmm. Bunlar seçersen onlar da aktarıyor. Tabi o zaman biraz daha fazla vakit alır, fazla boyutlu olur. Anlaşıldı hocam. Bu da ekstra bir farklı bir kaydetme. Bu, ee, kendin bir yedek alıyorsun. Bu, bunu aldığın zaman hiçbir şeyin olmasa da geri yükleyebilirsin. Bu da farklı bir yöntem. Evet. Ya diyelim ki şif hı hı. şifreni unuttun, yenileyemedin, hesabına giremedin. Tamam. Örnek. Böyle bir yedeğim varsa ben onun için ihtiyaten, yani kendim öyle yapıyorum. Diyorum ki bir, e, Zotero hesabınız olsun, ücretsiz. E, Zotero programında da eşitlemeyi kurun. Bir kere oraya bir yedek otomatik atılsın. Evet. Tamam mı? İkincisi bir de kendinizle bilgisayara ara ara yedek alın. Bak şu anda benim aldığım yedek bak şurada. Bak şu görüyor musun? Bak şu anda. Bak şu onu yedin. Evet. Şu anda ben bilgisayara format assam sıfırdan zetorayı kursam burada şu kitaplar hiçbirisi olmaz. Olması için ne gerekir? Ya eşitlemeyi kurup hesabımdan almam lazım. internet sayfasından, hesabından, Ya da buradan geleceğim. İçeri aktar tıklayıp işte next diyeceksin. Buradan o dosyayı göstereceksin. İşte dosya nerede? Şurada. Biz ona ne ad vermiştik? bakın şuradan. Kitaplığım adıyla kaydetmişiz. Nerede kitaplığım? tarifine basalım. Şu bak, yedek bu Ahmet. Bunu aç dediğim <gülüyor> zaman onlar tekrar geri yükleyecek bana. Anlaşıldı. Tamam. Şu bu e, her aslında her dosyamızı hocam gerçekten yedeklemek gerekiyor. Ne olacağını bilmiyoruz yani. yani bence ben olarak e-mail'e e atıyorum hocam. E-mail daha sağlam oluyor. Yani en az bir yedek almak zorunlu bence yani. İki tane Arıca. alırsan müstahap olur diye oluyor. Aynen hocam. <gülüyor> Şeye atınca hoca mesela tezle alakalı bir şeyler yazınca hemen şeye atıyorum hocam. Direkt e-mail'e sarmak güzel. Tabii mail nasıl hani ücretsiz, seyrede... Orada durur, güzel olur. Yani. Orada Word'ün falan duruyor yani. Ne zaman istersen orada ulaşabilirsin. Yani o olur. Ben mesela harcı harçlık var benim bir yedek. Evet. Yedek aralıklar oraya da... atıyorum. Yani birkaç yerde yedek olarak kalması çünkü çalışıyorsun, olur. emek veriyorsun yani tabii, tabii. bir basit nedenden dolayı kaybolması yanlış. Çünkü ne olur Allah olur. korusun cihazın bozulur, virüs girer, düşer bir şey Her olur. Her şey olabilir hocam. Yani teknoloji sonuçta bilemiyoruz. Tabii. Yani ben diyorum ki bir yedek zorunlu, ikinci, üçüncüsü de iyi olur diye o kanaatteyim. Aynen. Aynen. Ben mesela belli aralıklarla düzenli yedek almaya çalışıyorum. O gerekli hocam yani. Çünkü emekle yapılıyor. Alışkanlığı gelinmek, yapıyor. gelinmek Evet. Şimdi gerçi faydalı şeyler söyledik. Farklı konulara girdik ama değil mi? Yok hocam hepsi konumuzla alakalı. <gülüyor> evet. Dersle alakalı yani. Yok hani şey olarak başka olarak ilerleyemezsiniz de tabii bunlar zaten o bizim bütün mu anlattıklarımız o dipnot kaynakça. Tabii. Önemli. Bu şeyi nasıl kaybederiz biliyor musun? Ahmet Şükür. Çubuğu var ya. Ney hocam? Zum çubuğunu görüyor musun? Ekran yansıyor mu sana? Zoom'un çubuğu. Şu anda sen görüyor musun? Şu an sadece Word'la şey var hocam. Zoter programı. Sen de göster bilmem. Demek ki. Ya ben de bir zoom çubuğu açılıyor. Evet hocam. Artık onu gizlemenin yolu var mı? Var Ne ne ne var hocam? Nasıl bir şey? Ya orada işte mikrofon simgesi var, şey simgesi var. Neyse bir yer varmış, tıkladım gitti. Demek yolu varmış. Tamam. Ha. şimdi Ahmet geldik latin harfli bir sözlükte eser türünden yine sözlük girdisini seçiyoruz burada yoksa o isim buradan bakacağız tamam şurada şeyler var ee, madde adını yazıyoruz burada yazar iki taneymiş ikisini yazıyoruz sözlük başlığına eserin adını yazıyoruz sonra burada eee cilt boş bırakılmış. Ciltin boş bırakılmasına iki şey yapacağız Ahmet. Ya bu eser tek cilttir zaten yazılmaz. Ya da birden fazla cilttir ama o zaman da cilt sayısı boş bırakıldığına göre bu birden fazla ciltten oluşmuyor. Değil mi? O da boş bırakmış. Evet. sayısı yazardı. Baskı dört ne demek? Dördüncü baskı demek. Yayın yeri, yayın bunlar yazılmış. Evet bunu nasıl kaynak veriyoruz? Burada gözüküyor bakın. Evet, şimdi gelelim webten yararlandığımız bir sözlükte farkına, öncekilerine göre bakalım. Ee, sözlük girdi, sese seçtik, başlığını yazdık, yazarı boş bıraktık, veya yani yok belki de. Sözlük adını yazdık, bir de internet adresiyle erişim tarihi yazıyoruz, tamam mı Ahmet? Evet. Bunu nasıl veriyor? İşte güncel sözlük mukandit 08, söyle. Kaynakçada nasıl veriyor? Bir de bunun internet adresini ekliyor. Ee, bu da isnat sisteminde bir kural. Kural şöyle. İnternet erişim adresi yani Http diye başlayan adresler sadece kaynakçada veriliyor. Ve sonuna nokta koymuyor. Dikkat edelim. Çünkü nokta bu adresin bozulmasına neden oluyor. Ee, bir de burada internetten bakıldığı için e, sayfa numarası yok. Ona da dikkat edelim. Tamam mı? İnternetten bakılanlara cilt ve sayfa numarası yazılmıyor. Burada anlaşılmayan var mı? Yok hocam. Evet, şimdi geldik teze. Şimdi isnat sisteminde e, kaç tane? Sekiz tane farklı test türü var. Bunların hepsinin kaynak gösterilme şekli aynı. Biz bir tanesine bir örnek verip geçeceğiz. Teste buradan ne yapacağız? Önce tezi seçeceğiz, tamam mı? Şimdi kaynak türünü seçmemizin faydası şu Ahmet buna dikkat edelim. Şu kaynak türüne göre bilgi seçenekleri değişiyor. Form değişiyor yani. Bak şu anda tezi seçtim. Böyle geldi. Mesela ben bunu eser türünden de değiştirebiliyorum. Anlık ileti seçeyim bak böyle bir şey geliyor. Ansiklopedik seçeyim farklı. Yani şunu anlayacağız. Hepsinde farklı farklı. Çünkü farklı hepsinde farklı. girilecek bilgi sayısının bir şekli başlıyor farklı olduğu için. Onun için Yani mesela hocam ansiklopedi eee maddesinde ansiklopedi başlığı çıkıyor. Değil mi? Ha, son erişim tarihi aynen. Evet ama şimdi bunu kitapta kitap buna seç... gerek yok mesela. Kitap seçsen bak kitapta öyle bir başlık olmuyor. Yani. Tamam. Aa, aslında bu son erişim niye var hocam? Kitapta gerek var mı son erişim? Son erişimlerde ha şöyle kitaptan evet. bazen şeyden yararlanabiliyorsun ya internetten. İnternetten mi hocam? Tabii oradan ha, son, Ondan dolayı var. Yani. Ha, tamam. Kısa başlık ne demekti? Kısa başlık. Bu ne iş yarıyordu? Ben hatırlayamadım hocam. Eser adı uzun olursa evet. Bazı eser adları uzun oluyorlar. İkinci ve sonraki dipnotta onun kısa şeklini kullanmak istiyorsan işte kısa başla eser adının kısaltılmış şeklini yazıyorsun. E bu yine şeye göre düzenlemeyecek mi ya hocam? Stala şöyle... göre. Örneğin şu, şu makaleye bir kullanacaksın. Tamam. Ama dikkat edersen biraz uzun. Hilafetin tamam, bir kaldırılması Avusturya basınında yansımalar bir. Sen tamam. bunu uzun gördün diyelim. Evet. Orada, o zaman sen bu kısa başlık karşısına, bunun kısa halini yazarsan, nerede kısa başlık? Şurada hocam. Heh. Şimdi burada ne yapar? İlk dipnotta böyle uzun halini verir. ikinci ve sonraki dipnotta buna kaynak verirken şu kısa halini kullanır. Ben bir şey diyeceğim hocam. Evet. Normal şartlarda hani isnat bunu kendisi ayarlaması gerekmiyor mu? Hani kısa başta girmemiz gerekiyor mu? Hayır. Bu bu sana kalmış bir tercih olduğu için isnat ona isnatlerden karşısında. Yani isnat şöyle mesela biz... Bu program biz olduğu için hocam. sen bunun kısa hali kullanacak mısın, kullanmayacaksın bilmez. Ancak şöyle bir şey olabilir. Zotero'ya şöyle bir komut verilir. Örneğin bir başlık adı, örneğin 20 karakteri geçerse kısalt diye bir şey verilebilir ama bu araştırmacılar için... Pratik olmayabilir. Çünkü mantıksız kısaltma yapabilir. E, şunu ben anlamadım hocam. Şimdi mesela İstinad'da şey var ya hocam. İlk geçtiği yer, ikinci geçtiği ve sonra gidiyor tamam. ya. Tamam. E, bunu mesela kendisi düzenlemesi gerekmiyor. Başlık, sonra, ama yani da... adı bu. İkinci ve sonraki başlıkta kendisi bunu ama ayarlanması Yani bir ekstra kısa başlığı gülüyor. için Ha. Sadece uzun eser adları kısaltılıyor. O da istersek işi yani. Yani bunu mesela diyelim ki istemedik. İstemedin, Isnat... orayı boş bırakırsın. Burayı silersin. Tamam. O zaman ikinci tip nokta da aynı bu şekildedir. İsnat hep kendisine göre artık verecek. Yani o ikinci ve sonraki. Eğer, şimdi isnada göre veriyor ama şimdi isnatta eser adını kısaltmak isteğe bırakıldığı için onu senin bu diri yerinden kendin ayarlaman lazım. Hanım, daha doğrusu şöyle sorayım hocam uzun eser dahi olsa e, hiç şey. Buraya şeyler, girmesek e, uzun haliyle verir. Evet. Öyle evet. mi? Yani Bunu ikinci verir. ve sonraki dipnot her zaman bu şekilde verir. Bu şekilde verir. Deneyelim. Mesela bu eserin hemen şimdi buradan bir dipnot verelim. Bu bir meta dipnot Şimdilik verelim. Buraya. Aynen. Şimdi şuraya bir boş yer. Yazdık bu şeyler. Citation tamam. dedik. Bak onu bulduk. Evet. Buranın Sayfasına ne diyelim? Bu hangi sayfada yer alıyormuş? 688 olsun. Neyse 680 dur, yanlış oldu. Bu 688. Enter'a bastım. Bak bunu ekledi. Gördün mü? Şimdi, bak, bir Uzun tane daha veriyorum hocam. Şimdi bunun aynısından bir daha diyelim tekrar kullanmamız gerekti. Geldik not eklemeye. Tamam. Seçtim. Bu sefer bu da Bakalım, aynı 900 olsun. Enter'a bastım. Bak. Eser adı Bak nedir? Şimdi geldim buradan bunu kısaltma kullanayım. Şimdi Sadece şey değil. eksik değil mi hocam? Şimdi buraya hmm. kısalttım bunu. Tamam mı? Kaldırılması. Dedi. Kaldırılması. Dedi. Yani ikinci ve sonrakilerde ha. bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunun gerekiyor. daha önce girdiklerime üzerinde uygulanması için ne yapmam gerekiyor? Bak burada henüz yansımadı. Ne yapmam gerekiyor? Tekrar girmemiz lazım. Hayır, Refresh'e basmam lazım. Ha, tabii tabii. Basayım. Diyelim hocam. Bak, bunu hemen kısalttı gördün ha. Ee, yani Peki şey, bu şey, isnada uygun mu hocam? Sabaşla. Şey. Sen diyelim sonra başvurdu, kısaltmak istedim. Gelirsin buraya, kısaltmaya girersin, refresh yaparsın onu düzeltir yani. Şu anda sen makaleyi 50 yerde de kullanmış olsan, otomatik düzeltir diye. Anlaşıldı hocam. Şunu soracağım hocam. Bu kısa başlık ilk tip notta vermiyor değil mi? İkinci ve sonraki yani notta kısa başlık şey olacak. kural öyle, isnadın kuralı öyle. Ama yarın isnad kural değiştirse dese ki kısa saat ilk tip notta da geçerli olur. Onun eklentisinin komutanına göre yazılır. O zaman orada o da uygular yani. Hmm. Yani orada yine bizim bir halimiz olmaz. Onlar kendisi otomatik yapar. Anlaşıldı. Tamam mı? Evet. evet. Aslında yani, yani çok zor değil. Anladım. Yok hocam zor değil. Şunu diyeceğim de hocam bu ee, i̇snada uygun değil mi hocam bu kısa başlık girersek? Hayır yani İsnada var kısa başlık uygun. İsnada kabul ediyor yani uzun başlıksa diyor kabul ediyor, ama mecbur tutmuyor. Seni. Tamam yani ister kısalt ister kısaltma diyor. Diyor ama onun tamam, başlıkları mesela hocam. kısaltmak lazım göze hoş gelmez. Tavsiye etmem ben. Yani. Anlaşıldı hocam. Bazen bir buçuk iki satırlık kitap adı oluyor şimdi Ahmet düşün. Tabi. Bir de bunu kullanıyorsan Gerek çalışanına gereksiz yere Tabii. şey uzak göz hoş gelmez yani. Aynen hocam. Kısaltmak bence tavsiye edilir uzun şimdi Hocam bu türlü durum, durumlarda en evet. e, pratik olanı öğrenmek daha iyi sanki. Mesela burada en kısaltmayı pratik, yapmak kısa gerekiyor. Uzunsa kısa kısaltılacaksın. Yani, aynen, aynen öyle. Bunu buraya yazmak lazım. Evet şimdi tezde ne yapmamız lazım? Tez girdisinden ne yapacaksın? Tezi seçeceksin. Ahmet buraya dikkat edersen şu üstte şeyler var ya bir anlamda eser türleri. Tabii. En son kullandıklar burada çıkıyor görüyor musun böyle bir faydası var. Evet. Ya yani ben şu anda buradan diyelim ki dava'yı tıklayayım bak tekrar buraya geldim. Bak dava buraya geldi. Tamam. Ha, sık kullananlar hemen oraya atıyor. Bir anlamda sık kullanan gibi yani tamam mı? Ama bazılarını da atıyor değil mi hocam? Birnekletin diğerine atıyor. Bazı şeyler buraya notalayayım ki ama sonra ekleyeyim bu bilgileri. Sen ne dedin son dediğini anlayamadım. Ee, mesela son açtığımız türleri oraya ekliyor hocam. Bazıları evet. da gidiyor. E tabi burada e, eski olan gidiyordur. Mesela. Şu en altta mesela burada var. bazıları gitti. He. Gidiyor derken burada kalıyor da o, kısa yoldan gidiyor. Tabii yok, tabii tabi, yani o bizim işte yok yani. Bak, sözü biz ekledim bak Ötes kaldı, Hiç başka bir şey git. gitti yani. Başka bir tane gitti ama anlaşıldı. Tamam. Hepsini orada aynı. Evet. Şimdi tezden ne yapmamız lazım Ahmet? Tezden tezi tıklayacağız. Türü olarak. Tamam. tamam. Sonra buraya tezin türünü, bak tür var. Şu türün karşısına yüksek lisans, doktora, doçentlik, neyse lisans gibi yazacağız. Tamam Ya Yani örneğin Yüksek lisans tezi diyeceksin. Tamam? Mı? Evet. Yani bu test türünde türü elle yazıyorsun. Şurada görüldüğü gibi. Bir de amaş buraya dikkat edelim. Bak Zotora'da kaynak eser türlerinin simgeleri farklı gördün mü? Bak buraya da dikkat edelim. Bak makalenin bilimsel makalenin simgesi bu. Dava türü şeylerin simgesi bu, kitabın simgesi böyle, test simgesi de şu, şu şekilde. Evet. Ses dosyası olursa bu şekilde. Video dosyası olursa. Hepsinin simgesi ayrı, aynı. Her eserin simgesi ayrı, evet. Tamam. Şamiledeki gibi hocam? Şamilede ama çok bu kadar çok simge yoktu yani. Çok yoktu aynen. Şamilede ne vardı? Matbu ya uygunsa yeşil vardı. Matbuya uygun değilse turuncu. Mordu. Evet. Aynen mor yani, hmm. mordu, doğru mor hatta morarsın falan dedik, değil mi Hat aynen Halsın. aynen hocam <gülüyor> oradan evet. aklımızda kalmış hocam şimdi Ahmet burada demek ki test türünden test türünü seçeceğiz test türü ne olur lisans tezi olabilir yüksek lisans olabilir artık mesela doktora uzmanlık her neyse tamam mı? evet bunu yazacağız ondan sonra üniversitesini Hangi üniversitede yapılmış onu yazıyoruz. Örneğin Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mesela. Burada ne diyebilirsin? Biz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yeri ne olur? Diyarbakır'da yaparsan Diyarbakır yazarsın. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas'ta. Bir de tezin tarihini yazıyorsun. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Bunu dipnotta verirken işte bu şekilde veriyor gördüğünüz gibi. Evet. Kaynakçılığı da bu şekilde geliyor. Evet, bu her, yani burada test türünde tek fark eden nedir? Şu tür yazan yere, yani şuraya. Tez neydi? Şu türe neyse onu yazacağız. Ancak kaydedeceğiz. Bir de onun dışında bir şey yok. Evet, makale olursa makalenin de çeşitleri var. Bir makale araştırma. Bu tek yazarlı olabilir, iki yazarlı olabilir, çok yazarlı olabilir. Araştırma, çeviri veya tahkik, neşir türündeki makale girerken şuradan bilimsel makaleyi seçeceğiz. Bak burada bir bilimsel makale seçeneği var, bir gazete makalesi seçeneği var, bir de genel dergi makalesi var. Üç tane makaleyle ilgili tür seçeceksin. Bilimsel makalede bilimsel dergi makalesini seçiyorsun. gazete yazısında bunu seçiyorsun. Halka yönelik yazılmış yani bilimsel değil de halk için yazılmış değil mi? Halka yönelik de dergiler var ya Türkiye'de. Evet hocam. O tür bir dergideki bir makale de genel dergi makalesini seçiyorsun. Bu farklar anlaşılıyor inşallah. Evet hocam. Şimdi bilimsel dergi makalesini seçtiğin zaman seçelim. Seçtik. Burada Çeviri makalesi tabii ki ne yapıyorsun? Şu yazar şöyle yapalım. Yazar girdikten sonra ne yapman lazım? Bir, bir yazar'a bir şeyler girdin. Ondan sonra artı tıklayıp şuradan yanlışlıkla şey tıklayıp Artı tıkladık. Şuradan çevirmen diyeceksin, çeviren yazacağız. Tamam? Mı? Evet. Bir de burada eee DOI numarası oluyor makalelerin. Bunu dergiler veriyorlar kafadan bilemeyiz bunu. Eğer makalenin DOI numarası varsa şu https doi.org kısmını eklemeden ondan sonraki kısmı ekliyoruz. Çünkü bu kısmı Zotero otomatik başa ekliyor tamam mı? Evet. Mesela şu bilimsel dergi makalesi örneklerine bakalım. Bak burada Doi numarası bak eklenmiş. Gördün mü? Başında bu şu HTFPS'e bunun bu yok başında. Ya. Evet burada başka ne var? Dergide ne olur? Ee, cilt ve sayı numarası varsa yani bazı dergilerde cilt ve sayı beraber oluyor. Bazısında olmuyor artık o derginin şeyine göre değişiyor. Bakalım bu örneklerde mesela örneğimiz bunda var mesela Cilt altı, sayı bir. Bir de şu sayfaya ne yazıyoruz? Bu makalenin ilk sayfasıyla son sayfasının numarasını yazıyoruz. Efendim? Merhaba. Yok devam ediyorum. Evet. Tamam, tamam olduk. Evet, şimdi... Evet, bilimsel dergi makalesinde... ...demek ki... ...derginin bu kafadan bilinmez... ...cilt numarası varsa onu yazıyoruz... ...sayı numarası varsa onu yazıyoruz... ...bazı dergilerde cilt, bazı dergiler sadece sayı olabiliyor... ...o bizim elimiz olan bir şey değil. Evet. Sayfa numarasından... ...kasıt nedir? O makalenin ilk sayfasının numarasıyla... ...araya tire koyup son sayfa numarasını... ...yazıyoruz... Şu dili Türkçe demiş bunu yazmak zorunda değil. İSEB numarası varsa zorun değil yazabilirsin. DOY numarası varsa tavsiye edilir. Bunu internetteki sayfasından almışsak URL'sini yazabiliriz. Dergi parktan bağlanmış. Dergi park biliyorsun. E, Ulusal Akademik dergilerin olduğu yer. E, bak bunu tıklayınca yani, bir fark ettim mi? Hey hocam? Bak şimdi tıkladım. Direkt Gidiyor mu? Evet o sayfayı açtığımda bulunamadı diyor. Neyse. Evet o sayfayı Hı. açıyor direkt. Hocam dergi park şey değil mi? Türkiye'deki tüm e... Türkiye'de e, kriterler tutan vesaire. dergilerin olduğu yer. Orası da, orada dergilerin pdf'si de indiriliyor. Yani tüm fakültelerin değil mi? Öyle diyeyim hocam. Tüm, tüm fakültelerin. Dicle ilahiyatta oraya geçebilmek için belli kriterler var. Onu karşılaman gerekiyor. Öyle mi? Tabii. Herkes hemen almıyor. Yani Tüm almıyorlar öyle mi? Hayır üniversite derken, üniversite değil. Özel dergi de onun önemli değil. O belli kırk Mesela DİL Üniversitesi dergisi şu an dergi parkta yok mu? Dergi parkta yok. Çünkü eksik sayılar var mesela. Şu anda onu ha. tamamlayıp oraya girmeye çalışıyorlar. Anladım. Yani özel dergi de olan kriteri yani, karşılarsan girebiliyorsun oraya. Yani İlahi Fakültesi dergisi e, şu an için daha henüz girmemiş yani. Bizim DİL İlahi'nin henüz girmedi ama birçok İlahi girmiş yani. Şu an girme aşamasında mı hocam bu çalışma mı? derken ben de editör hocamızla konuştum. Bir sayım iki evet. sayım eksimiz vardı. Onu çıkarıp başvuracağız dedi. Evet, i̇nşallah. İnşallah olur diyelim zaten. Evet. Şimdi tarihte şuraya dikkat edelim. Dergilerin basım tarihinde bazen sadece yıl yazar, bazen de ayda yazar. Eğer ay yazmışsa onuda tarih kısmına Haziran 2015 gibi ayda yazmamız gerekiyor. Tamam evet. Bak kısa başlık örneğin bu çok uzun değil ama İslam ceza hukukunda suç ateşi vazgeçme yine de bunu adam ikinci ve sonra dip nokta bu şekilde versin <gülüyor> geçen, onu bu şekilde kısaltabilirsin. Evet ilave number 1 yazmış bu ne demek? Sayı 1 yarmak şurada. Evet. Ben anladığım kadarıyla sen buraya sayı bir girersen ilave kısmına bunun e, şeyini ekliyor. İngilizcesini ekliyor. Öyle anlamadım. Evet. Namlul 1 demek, şu sayı 1 demek. Evet, makale böyle eklediğimiz zaman ilk tip nokta bu şekilde gösterir. E, biliyorsun makale adları çift tırnak için yazılır. Evet. Dergi adı italiktir. 19, ilk çizgi bir, 19. cildi 1. sayısı demek. Yani şu 19'a bir kitap da olsaydı hangi anlama gelirdi? Kitabı cilt şey değil mi hocam? Cilt Tabii 19'un cilt kitap cildi olurdu, Buradaki ise dergi cildi anlamında. Ha, dergi. Sayısını cilt, cilt hocam? Hayır, i̇ki rakam varsa birincisi cilt, ikinci sayı demek. Çünkü dergide de cilt ifadesi oluyor. Ha ikincisi, ikincisi ne oluyor dediniz? O zaman ya? ikinci sayı demek. Yani 19'u cildin birinci sayısı biz bunun 25. sayfasından yararlanmışız. 19. yılda birinci sayfası. Kaynakça evet. Kaynakçada ne var? Doyu numarası varsa sadece kaynakça ekleniyor. Ee, dipnota eklenmiyor. Bir de kaynakçada e, makalenin ilk sayfasıyla son sayfa rakamı var. Dipnotta ise yararlanılan sayfa rakamı var. İkisi farklı. Buna dikkat edelim Tamam mı? Evet. Yani dipnotaki 25 demek benim yukarıdaki bilgiyi bu 25. sayfadan aldım demek. Kaynakçadaki 23-46 ise bu makale bu derginin işte bu cildinin bu sayısının 23. sayfasına başlıyor 46. sayfasında bitiyor demek. Tamam Anlaşıldı. Evet. Hocam ha. süremiz bir buçuk saat doldu bilginiz olsun. Neyse biraz daha devam ederim ama çok geç şey fazla ilerleyemedik değil mi? Sadece siz bilirsiniz hocam sadece biraz ilerleyelim var. Şimdi tamam, makale olayım. çeviri olursa burada tek fark çevireni seçeceğiz yazardan sonra gördün mü Ahmet? Şuradan gelelim. Evet. Bak burada yazar var eğer bu çevir bir makale ise artık tıklayacağız şuradan önce çevireni seçeceğiz tamam Onun adında girmemiz lazım. Yazar iki kişisi nasıl yapacağız Ahmet? İlk yazarı yazdıktan sonra ne yapacağız? Tekrar bir tane ekleriz hocam. Bir daha eklemek lazım artık. Tamam mı? Aynen. Bu şekilde Tabii. onları devam ettirmemiz gerekiyor. Evet de tek fark. Çeviren yazıyoruz Ahmet tamam mı? Evet burada şu kodlar translations falan bunlara bağlı otomatik kendisi ekliyor. Burada tek fark. Evet. Çeviren adı. Şimdi isnat sistemine göre bir kitabı, bir makaleyi, bir tebliği birisi çevirmişse yani çevirmişse, sadeleştirmişse onu neşretmişse editörlük yapmışsa o kitaba tahkik etmişse genelde bu isimler eser adından sonra yani eser adıyla adından sonra veriliyor. Tamam mı? Başta değil de başta yazar adı veriliyor. Burada görüldüğü gibi. Bu söylediğim anlaşıldı mı? Evet. Şu. Tamam. Bazen e, tahkik neşi türü yani bir makale olabilir. Yani bir kişi bir eski Risale'yi tahkik ederek bir makale olarak yayınlayabilir. Burada yine e, tür olarak bilimsel dergiyi seçiyoruz. Bunun başlığını yazıyoruz. Sonra yazarını yazıyoruz. Dergi adı. Bak mesela bilimname'de sadece sayı numarası varmış. Ahmet cilt kısmını boş bırakmış. Tamam mı? Evet. Sayfa A'nın başlangıç ve son numarasını yazıyoruz. Tarihini yazdık. Evet, burada dizi başlığı diyor. Ee, Risale fi hakkı ebeveyndir Resul. Goy numarası. Şimdi burada e, dizi başlığı dediği tahkik edilen artık Risale'nin başlığı demek. Evet. Bunun yazar İbrahim el-Halebi ama bunu ne yapmış? Birisi bunu şu isimle yayınlamış. Burada bakalım dipnottan nasıl verilmiş. İbrahim el-Halevi Risale fi hak i -e Resul ebe-i Resul meselesinin özün yaklaşımlar. İbrahim el-Halevi neşreden Kadir Gönbeyaz. Bu neşredenin adını burada göremedik değil mi Ahmet? Evet hocam. Orada eksiklik var. Şöyle not alayım. Evet tahkik türü şeyde bir sorun var mı? Yok hocam. Tamam. Şimdi geldik makale popüler. Bundan kasıt halka yönelik yazılan makale. Burada makale türünden genel dergi makalesi seçildi. Tamam mı Ahmet? Yani şu anda evet. şunu seçiyorum, söylemiştim. Halka yönelik demek. Bunun dışında bir farkı yok örneğin Diyanet aylık dergi bunu örnek verilmiş diğer bilgiler aynı Burada farklılık yok tek fark buradan der şey türünü buradan genel dergi makalesi olarak seçiyoruz internetten yararlandığımız bir makale olursa yani bu bunun web sayfası olarak seçmemiz gerekiyor Bak, bu önemli anlıyorum Evet. Bunu nasıl yapacağız? Şu eser türüne geleceğiz. Şurada web sayfası var altta. Onu tıklamamız lazım. Bu sadece internetten Aynen. yararlanmış bir makalede bu şekilde olur. Onun dışında evet. burada ne var? İnternetten olunca dikkat edersen bak şimdi şuraya gelelim. Bak, normal bilimsel dergi makalesinde bayağı bilgi kısmında, künye bilgi kısmında epey bir forumda seç, bilgi yazılması gereken başlık var değil mi? Ama web sayfasını seçersek burada çok fazla başlık yok. Şurada Ahmet bir ünlem işareti var. Bu ne demek? Ee, hatırlayamadım hocam. Daha önce çıkmış mıydı hocam? Bazı söylemiş Bazı miydiniz? Ünlem demek şu anda ben eşitlemeyi yapamıyorum. Yani hesapla, web sayfasındaki hesapla epey yani. kuramıyorum demek. Bu muhtemelen nerede olur? İnternette sıkıntı olduğu zaman olur. İnternete ee. bakalım. Evet şu anda internette sıkıntı varmış. Şimdi o sıkıntı bak gitmiştir büyük ihtimal. Bakalım. O, gördün mü? O, otomatik gitti. Evet hocam. Şimdi Anlaştık. üniversitenin internette kullandığınız için belli aralıklarla kullanacağını ve şifre girmezsek interneti kesiyorlar. Böyle bir sorun oluşuyor. Evet. Tamam. Burada internette yararlandığı için ne bilgi giriyoruz? Derginin e, makalenin adını, yazarını, bu iki kişiymiş, iki yazar girilmiş. Web sitesi, başlığı neyse hangi sitede bunu görmüşsük onu yazıyoruz. Tarihini yazıyoruz, bir de onun internet adresini yazıyoruz, bir de son erişim tarihini yazıyoruz. Ve bunu da dipnotta ve kaynakçıda bu şekilde gösteriyoruz. Evet. Tamam, burada var mı bir anlaştığım bir şey? Yok hocam. Evet. Şimdi tebliğe de bakalım Ahmet ondan sonra bırakalım. Tamam, tamam hocam. Tebliğ demek, yani böyle bir konferans gibi, sempozum gibi halka veya izleyiciler açık bir değil mi, bilimsel toplantıda bir şey sunmak demek. Değil mi? Bildirmek. Bu tebliğe giderken Konferans bildirisi seçiyoruz. Burada eser türlü olarak konferans bildirisi. K harfi. Tamam Bunu seçmemiz gerekiyor. Demek ki tebliği derken konferans bildirisini seçiyoruz. Ondan sonra evet onun dışında başlık tebliğin başlığını yazıyoruz başlık yerine yazarını yazıyoruz. Editör varsa editörünü yazıyoruz. Burada mesela bu şeyde üç tane editör varmış. Üçünün adı yazılmış. Bunun yapıldığı tarihi yazıyoruz. Bildiriler başlığı demek yani bu tebliğlerin yayınlandığı, basıldığı kitabın adı demek. Onu yazıyoruz buraya. Konferansın adı varsa burada boş bırakılmış ama istenirse yazılabilir. Yapıldığı yeri yazıyoruz. Yayıncıyı yazıyoruz. Cilt varsa ciltinde yazıyoruz Sayfa numarası varsa sayfasını veriyoruz. Konferans bildirisi burada da örnekte de görüldüğü gibi ne yapılmaktadır? Ee, çift tırnak içerisinde yazılmaktadır. Kitabın adı İtalik olmaktadır. Evet, onun dışında bununla ilgili soracağım var mı? Yok hocam. Tamam. Tamam. İstiyorsan gazetede kalalım sen bilirsin. Burada kalabiliriz hocam. Ha, burada kalalım inşallah. Biraz e, konu olarak bazı ilerledik ama sizin için de mi? Önemli olan yok hocam çok istifadeler. Kaynakçı eklemek lazım. Yani de en de önemli olan, aslında bize lazım olan şey. Tabii lazım olan. Var. Onları sordu şu anda kullanacaklar. Hem onları kullandıkça daha da Aynen. şeyin ilerleşti. Evet, i̇nşallah haftaya kaldığımız yerden görüşmek üzere. Hocam Silah, e, konu dışında bir şey ol. soracağım da istesek kaydı hocam. bitirin hocam kaydı bitirebilirsin şimdi ben hocam. o çoğu çubuğu... Ahmeda SJC'a basacaksın tamam şimdi ben bir kaydı bitireyim.